Sayın Rektörüm, Sayın Kurum Amirlerim, Siyasi Partilerimizin Değerli Başkanları, Sivil Toplum Kuruluşlarının Değerli Başkanları, Kıymetli Muhtarlarımız, Değerli Basın Mensupları, Kıymetli Öğretmenlerimiz, Geleceğimizin Teminatı ve Engel Tanımayan Siz Gençler, Tarım ve Orman Bakanlığımızın Yerli ve Milli Sebze Üretimi Projesini de içine alan Tarladan çatala anlayışı içerisinde, gıdanı koru, sofrana sahip çık. Sloganıyla yola çıkarak, engellerin engel olamadığı, özel çocuklarımızın da katılımıyla gerçekleştireceğimiz, engelsiz mutfak, israfsız yemek etkinliğimize hoş geldiniz. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı Protokol konuşmaları, mutfak atölyesinde sizlerle birlikte çorba yapımı, sonrasında Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından verilen fidelere kompost gübresi atılması, hazırlanan çorbanın tadımı ve sonrasında programı sonlandıracağız. Ve Edebiyete uğurladığımız tüm şehitlerimizin aziz hatıraları huzurunda saygı duruşu verdikten istiklal marşı okumaya davet ediyorum. karam Orman Müdürümüz Sayın Nuru Erturul Beyefendi kürsüye davet ediyorum. Arz ederim. Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürüm, Sayın siyaset başkanım, Sayın siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, çok kıymetli basın mensupları, okulumuzun değerli öğretmenleri, çok kıymetli gençler, öğrenciler, Tarım Bakanlığımızın Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık projesi kapsamında... ...Abdollah Bingülloğlu öğrencileriyle birlikte hazırladığımız Engelsiz Mutfak İsrafsız Yemek Etkinliğine hepiniz hoş geldiniz. <gülüyor> Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık projesi ile gıda kaybı ve israfın azaltılmasının yararları ile ilgili tüketici bilgisinin artırılması ...ve israfı önleyici davranışlarda, tüketicinin gıdayı tüketme alışkanlıklarında uzun soluklu bir değişim planlamaktayız. İlçe Müdürlüğü olarak amacımız, bu faaliyetimizle gıda kayıpları ve israf hakkında farkındalık yaratmak... ...çevresel, ekonomik, sosyal ve geleceğe dönük sonuçlarını bilgilendirmek olacaktır. Bu anlamda öğrencilerimizle birlikte Sayın protokol misafirlerimizle birlikte biraz sonra marketlerden tüketilmeyen ürünlerimizden e, topladığımız ürünlerle birlikte hep beraber bir çorba yapacağız sonra sizlerin sizlere sunacağız değerli misafirler dünyada üretilen gıdaların 1/3'ü çeşitli sebe sebeplerle kullanılmamakta ve kaybolmaktadır bu durum küresel olarak çözülmesi gereken açlık ve yetersiz beslenme sorunlarında beraberinde getirmektedir. Kaynakların sürdürülebilir kullanımı açısından da son derece önemli boyutlara ulaşan gıda israfı fazlasıyla önemli bir meseledir. Kaybolan veya israf edilen gıdanı, gıdanın üretimi için kullanılan su, enerji, toprak, emek ve sermaye girdilerinin miktarı düşünüldüğünde durumun önemi daha açık hale gelmektedir. Bu anlamda bir farkındalık yaratmak adına kendi mutfağımızda, Silivri'de hep beraber bir başlangıç yapalım. Özellikle yediğimiz meyvelerin çekirdeklerini çöpe atmayalım, toplayalım. Evden çıkarken cebimize koyalım ve herhangi bir yerde toprakla buluşturalım. 10 santim toprağın altına gömelim. Gömme imkanınız yoksa... Görmüyor Bak... Arsa, tarla, toprak, yol kenarı gibi toprağı gördüğümüz her alana çekirdekleri savuralım. Korkmayalım, korkmayın. Bu bir çevre kirliliği değil, aksine çevre için yeni bir hayattır. Veya bunu da yapamıyor iseniz toplamış olduğunuz çekirdekleri ilçe müdürlüğümüze getirin. Sahaya çıkan, araziye çıkan arkadaşlarımızla birlikte bizler çekirdekleri toprakla buluşturalım. Bu çağrımızın ilçemizde ses getireceğini düşünerek gıdamızı gıdalarımızı koruyalım ve sahip çıkalım diyorum. Gıdanın tüm insanla ulaşması için üretimin önemli olduğu kadar da tüketimin de önemli olduğunu söylemek istiyorum. Buradan katılan il müdürümüz, sayın rektörümüz, sayın dekanımız, sayın siyaset başkanımız, sayın ilçe milli eğitim müdürümüze. Partilerimizin değerli başkanlarına ve öğrencilere katılımından dolayı çok teşekkür ediyorum. Rumeli Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi öğretim görevlilerine ve öğrencilerine e, bu çorba yapımında katkıda bulundukları için, aynı şekilde SİAD Başkanımıza katkıda bulundukları için çok teşekkür ediyorum. Programımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Evet. kirlilikten arınabilmek için yaradandan hepimiz isteyelim insanlar Bütün hastalıklardan korunabilmek için yeterli ve dengeli beslenmeli insanlar. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Rumeli Üniversitesi Rektörü Sayın Tamer Dodurga Beyefendiyi kürsüye davet ediyorum. Arz ederim. Siyasi partilerimizin değerli temsilcileri Siyah Başkanım Sayın Dekanım Meslek Yükse Okulu Müdürüm Değerli öğretmenlerim, sevgili öğrencilerim, değerli basın mensupları, bu güzel okulumuzda, bu güzel öğrencilerimizle birlikte olmanın mutluluğuyla, hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bu güzel etkinliği, anlamlı etkinliği, düzenlediği için ben öncelikle il müdürümüzü ve tarım ilçe müdürümüzü yürekten kutluyorum. Gerçekten bu etkinliklere çok ihtiyacımız var. Dünyada bir yok oluşa doğru hızla ilerliyoruz. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi tüketim çılgınlığı, aşırı israf ve bize dayatılan tüketim kültürü. Dayatılan diyorum çünkü bunu bize dayattıkları zaman alışverişi, satın almayı teşvik ediyorlar. İsrafı teşvik ediyorlar ve böylece birileri buradan da müthiş para kazanıyorlar. Bir kısım insan gıdaya ulaşmakta zorluk çekip dünyada ölürken daha fazla insan da obeziteden ölüyor. Çok ciddi bir tezat var. Hatta tüketim çılgınlığı nedeniyle insanlarda obezite gelişirken aynı insanlar bu sefer zayıflayabilmek için zayıflama ilaçları ...obezite ilaçları ve maddeleri almak için yine bir çılgınlık peşinde koşuyorlar. Yani bu kaos devam ediyor ama her ortamda tüccarlar kazanıyor. Şimdi bu e, tüketim kültürünün yerini de değiştirmek gerekiyor. İsraf kültürünü, israfı etmeme kültürüyle yer değiştirmek gerekiyor. Ki bizim e, ecdadımızdan kalan kültürümüzde bunun örnekleri var hepimiz belki eskiden daha fazlaydı ama ekmeğe karşı çok saygı duyarız. O bizim kutsalımızdır. Onu kolay kolay israf etmeyiz. Maalesef o da israf ediliyor. Ayrıca söylemek gerekiyor ama genelde ekmek konusunda diğer maddelere göre daha hassasız. İşte bu ekmeğe duyduğumuz saygıyı ve israf etmeme kültürünü diğer gıdan maddelerinde yaymamız gerekiyor. Yoksa bu kültür yaygınlaşmadıktan sonra hakikaten biraz evvel söylediğim bu yok oluştan kurtulmamız mümkün olmayacak. O yüzden bunun bu kültür oluşturmanın yeri başta aile, ikincisi okullarımız. Ben bu okulda yapılan bu etkinliği bu nedenle çok değerli buluyorum. emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Bizim üniversitemizde Meslek-i Okulumuzun Aşçılık Bölümü öğretim görevleri Katkıda bulundular. Onlara da özellikle çok teşekkür etmek istiyorum. Saygılar sunuyorum. Etkinlik tekrar kutlu olsun. Teşekkür ederim. Fikrinle rakiplere her zaman ezmek için, yabancı ülkeleri görüp ve gezmek için, masmavi denizlerde yıllarca yüzmek için yeterli ve dengeli beslenmeli insanlar. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere İstanbul İl Tarım Orman Müdürümüz Sayın Ahmet Yavuz Karaca Beyefendi'yi kürsüye davet ediyorum, arz ederim. Sayın Rektörüm, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz, SİAD Başkanımız, Siyasi Partilerin temsilcileri ve çok kıymetli öğrenciler. Sözlerimize başlamadan önce ben... Ee, birkaç gün önce pençe kilit kilit operasyonunda şehit olan e, şehitlerimize ve gazi şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de e, acil şifalar diliyorum zira onlar olmasaydı belki de biz burada bu etkinliği düzenleyemezdik. Gıda'nın koru sofrana sahip çık etkinliği bakanlığımızca dünya e, tarım teşkilatı ile beraber yürüttüğü bir e, proje olarak başladı. Bu okulda olması da çok anlamlı. Birçok okulda etkinlik yaptık. İstiklal Marşı'nı bu kadar güzel okuyan bir grup görmedim. Ben onları şimdi sizin huzurunuzda bir daha alkışlamanızı istiyorum. Sağ olsunlar. İlçe müdürümüzün de söylediği gibi dünyada üretilen gıdanın üçte biri israf ediliyor. Batı ülkelerinde ve birçok ülkede gelişmiş ülkelerde obeziteyle uğraşırken Afrika'da 800 Afrika gibi gelişmemiş ülkelerde ülkelerin olduğu bölgelerde işte Güney Asya'da 800 milyon insan aç açlık sınırında demiyoruz aç e, dünyadaki bu üret, tüketilen ve israf edilen gıd israf edilen gıdayı Eğer israf etmezsek açlık diye bir sorunu o tamamen ortadan kaldıracağız. Türkiye ne durumda peki buna bakarsak? E, Müslüman bir ülkeyiz elhamdülillah ama buna rağmen israfta çok üst sıralardayız. Buna dikkat çekmek için bakanlığımız aslında bu projeyi başlattı. Türkiye'de 33 milyon ton, ton çöpün 15 milyon tonunu gıda atıkları oluşturuyor. Bunun da maddi değerini şimdi söyleyeyim ya çok büyük bir değer 15 milyar lira yani eski parayla 15 katrilyon oluyor değil mi? 15 milyar liralık bir kayıp israfla karşı karşıyayız. E biz de buradan hareketle bakanlığımız ve il müdürlüğümüz olarak e, bir farkındalık farkındalık nerede başlar? Okulda başlar. Biz öğrenciyken okula gelen e, tiyatro gruplarının e, veyahut da gelen bir seminer veren bir kişilerin verdikleri seminerleri ve o şeyleri dün gibi hatırlarız. Bu tür etkinlikler o yüzden çok önemli. Çünkü geleceğe yatırım yapıyoruz. Biz bu etkinliği 2020 yılında başlattık. Şu anda içinde bulunduğumuz, işte Sayın Rektörümüzün de söylediği gibi, Rumeli Üniversitesi Rektörlüğümüz gerçekten kendisi benim hocam olur aynı zamanda. Ve yine hocam dekanımız, e, Sağlık Bilimleri dekanı sağ olsunlar her türlü etkinliğimize sonsuz destek veriyorlar. Burada da kendi desteklerini hissediyoruz. Çok sağ olsunlar, var olsunlar bu noktada. Bizlerin amacı burada hepimizin birer gıda koruyucusu olmak. Yani e, işte gıdanı israf etme demekle israf olunur mu? Olunmaz. Ne yapmamız gerekiyor? En temelinde marketlere gidiyoruz değil mi? Markete gittiğimizde, özellikle çocuklarımız anne babanın şeyinden çekiştiriyor diyor ki bunu da al, bunu da al, bunu da al. Ondan sonra bir bakıyoruz ki işte 3-4 parça bir şey için almak için girdiğimiz marketten kocaman bir şeyle ayrılıyoruz. O arada eve geliyoruz işte meyvelerden ya hani derler ya önce gözümüz doyacak sonra kal, karnımız doyacak. Gözümüz doyarken o meyveler ve sebzeler bir bakıyorsunuz ki dolapta çürümeye yüz tutmuş ve atılmış. Bu noktada ne yapabiliriz? Birincisi, bakkala giderken, eskiden biz çocukken bakkala bir defterle giderdik. Çoğunuz hatırlarsınız. Ee, o defterle bakkalın defteri tutmadığı zaman fırçayı yiyorduk aileden. Listeyle gitmemiz lazım alışverişe. Bu bir. İkincisi evde Artan veya da bozulmaya yüz tutmuş olan işte domatestir, ekmektir. Bunları değerlendirerek ne yemekler yapabiliriz? Bunların tarifleri üzerinde durduk. Ama birinci şey alırken israfı engellemek listeyle alışveriş yapmak bizim için çok önemli. Yine iki çeşit son kullanım, şey, iki çeşit tüketim tarihi var şeylerin ürünlerin üzerinde. Dünyadaki zehirlenmelerin, gıda zehirlenmelerinin %95'i hayvansal kökenlidir. O yüzden burada son kullanma tarihi çok önemlidir. Süt, yoğurt, et gibi birçok üründe son kullanma tarihine dikkat etmemiz lazım. Burada hiçbir tavizimiz yok. Fakat yine bakliyat ürünleri işte kuru fasulye, pirinç, bulgur gibi tavsiye edilen tüketim tarihi olan ürünler var. Burada tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş ürünler tüketime devam edebilir. Bu noktada daha bize çok iş düşüyor. Ayrıca yine marketlerle ilgili de birçok çalışmamız oldu. Marketlerde işte tavsiye edilen tüketim tarihi yaklaşmış veyahut da günü yaklaşmış olan gıdalarda indirime giderlerse daha çok o ürünlerin atılmasını engelleyecek çalışmalara da imza attık birçok marketle beraber. Yine bugün buradaki etkinliğimizin hemen arkasından 2,5 milyon yerli ve milli fide dağıttık İstanbul genelinde. Bunun okulumuzda da dikildi zannedersem değil mi? Onlara da bir kompost yani yine bir çıktı var orada. Organik maddelerin belli bir yerlerde bekletildikten sonra oluşan kompostu biz organik gübre olarak kullanabiliriz. Bugün topraklarımızın buna da çok ihtiyacı var. Kimyevi gübre zira toprakları kirletiyor. Hepimiz biliyoruz. Topraktaki bir toprak o kadar canlı ki e, çok uzatmak da istemiyorum ama toprağın ürün verebilmesi için içerisinde milyonlarca enzim ve mikroorganizmalar solucandan tut her şeyin olması lazım. O toprak canlıdır. Toprağın 40 santim kısmı canlıdır. Bu canlılığın oluşması için de yüzyıllarca süre gereklidir. Kimyevi gübrelerle bu canlılığı ortadan kaldırmak yerine organik gübreye yönelmek istiyoruz. Burada da yine organik atıklardan meydana gelen kompost gübrelerimizi kullanmanın da işte bir çıktığımızda burası. Yani gıdanı kuru sofrana sahip çık derken kuru kuruya demiyoruz. Birçok çıktığımız var burada. Bu konuda da ciddi manada da geri dönüşler aldık. Çok da iyi sonuçlar alıyoruz. Almaya da devam edeceğiz. İnşallah bu etkinliğin de hayırlara vesile olmasını diliyorum ben. Ve burada yapılmasını da çok anlamlı buluyorum. Birçok programı bırakıp ben buraya geldim. Çünkü burada olmak benim için çok önemliydi. Davet ettiğiniz için. Programda emeğe geçen bütün arkadaşlarımı, işte başta okulumuza, milli eğitim müdürümüze, siyaset başkanımıza, Üniversitemize özellikle üstüne basa basa söylüyorum ve kıymetli öğrencilerimiz sizlere çok çok teşekkür ediyorum ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kendine yetmek için, ömrünü uzatarak tekamül etmek için yeterli ve dengeli beslenmeli insanlar. Çorba yapımı için okul binamızın birinci katındaki mutfak atölyemize davet ediyorum. Arz ederim. Tamam. tamam, bu yeterli. Şimdi soğanı mı ikiye? Soğanımızı yedin? keselim ortadan ikiye. Şöyle şurada. İkiye kestik, ondan sonra ne yapıyoruz? Ondan sonra ince ince mi yapıyoruz? Hoş geldiniz. Mahomettinizi görebilirsiniz. Siz onlara kadar şey <gülüyor> Sen bayağı ıslısın bak şimdi. mi oluyoruz? <gülüyor> <gülüyor> ee, biz evde kılıbı olanlar herhalde biraz daha bunda başarılı oluruz. <gülüyor> Bilmiyorum sanki var biraz. Yani, <gülüyor> var değil <mi>? <gülüyor> Bundan yeterli mi? Bu şekilde. Tamam yeterli. Biraz evet. da evet. Elimizi keseceğiz. Evet. Tamam. Eve su alma, ev evet. işleri sizin üzerinize Öyle olacak işte. O akşam yerleşirsin. Bilmiyorum, bilmiyorum. Sürekli. Sonra onunla. Çok, Çok güzel. güzel. Doğru, Sonra, evet şöyle. doğru. Size, size bir <gülüyor> <Sizden>, Bizim mi <gülüyor> evet. Amazia biz e, çok iyi doğradığı için arkadaşımızı kılavuzların birincisi seçtik. <gülüyor> Sizler iki üç diyoruz. Sizde çok iyi doğuruyoruz bence. muyuz? yoksa? zaten. bu bir şey mi yazdın? Size kalmıştı, canlısı canlısı Ne alayım. yapacağız? Ne Güzel bir etkinlikle, ihtiyacımız olan bir etkinlikle hepimizin önemsemesi, ilginç kazanması gereken bir konuda düzenlenen bir etkinlikle bir aradayız. Bu güzel yaz mevsiminde bir aradayız. Gıdanın ne kadar stratejik bir olay olduğu, hayvansal ve tarımsal ürünlerin için ne kadar stratejik bir öneme sahip olduğu herkesin malumu. Sağ Özellikle bu pandemi sürecinde ve hepimizin malumu bu Ukrayna Savaşı sürecinde gıdanın dünyamız için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha tecrübeyle de olsa öğrenmiş bulunuyoruz. Ürettiğimiz gıdayı, sahip olduğumuz gıdayı kararında kullanmak, ihtiyacımız oranında kullanmak, bunu israf etmemenin ne anlama geldiğinde bu tür etkinliklerde daha da işselleştirmeye çalışıyoruz hep birlikte. İhtiyacımız olan kadarı tüketmeyi, ihtiyacımızdan fazlasını belki sofralara getirmemeyi, bunun ihtiyacımızdan fazlasını israf etmemeyi öğrenmemiz gerekiyor ki gelecekte ihtiyacımız olandan da mahrum kalmayalım. Bu noktası çok önemli. Bu anlamda sahip olduğumuzun kıymetini iyi bilmeliyiz. Sahip ol, sahip ol, olduğumuzla yetinmeyi, e, israfa kaçacak noktada bu tüketim alışkanlıklarımızı yeniden gözden geçirmeyi bilmeliyiz. Ve e, bazen atık diye gördüğümüz, hiç önemsemeden hemen elimizin tersiyle çöpe yuvarladığımız malzemelerle e, çok farklı lezzetler, çok farklı ürünler ortaya çıkarıldığında hep beraber bu etkinlikler sayesinde de görüyoruz. Bunları değerlendirdiğimiz zaman ben inanıyorum ki bugün olduğumuzdan çok daha ileride bir tasarruf miktarına ulaşacağız. O anlamda da gıda güvenliği, gıdanın uzun erimli kullanımı ve sürdürülebilir kullanımı anlamında önemli bir yol etmiş olacağız. Ben bunlar, bu duygu ve düşüncelerle organizasyonun sahibi eleyi geçen herkese teşekkürü borç biliyorum Sizlere de katılım sağladığınız için, bizlerle beraber olduğunuz için e, e, hasreten teşekkür ediyorum. Hepinize hoş geldiniz. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.